Akıyordu su gösterip aynasında söğüt ağaçlarını, Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını, Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere, Koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere, Birdenbire kuş gibi vurulmuş gibi kanadından, Yaralı bir atlı yuvarlandı atından,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 Sarktı Salkım Söğütler, sarı saçlarının üzerine. Ağlama Salkım Söğüt, ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama, el bağlama, ağlama.